Bir haritanın ölçeği, her 7 santimetrelik uzunluğa 10 kilometre olarak belirtilmiştir. İki şehir arasındaki uzaklık 60 kilometre ise, yani bu gerçek uzaklık, santimetre olarak iki şehir arasındaki uzaklık nedir? Bakalım, bize ölçek verilmiş. Gerçekte her 10 kilometre harita üzerinde 7 santimetre olarak görünecek. Tersten düşünecek olursak harita üzerindeki her 7 cm gerçekte 10 kilometrelik mesafeye eşdeğer. Şimdi soru da diyor ki iki şehrin arasındaki uzaklık 60 km dolayısıyla temelinde 6 çarpı 10 diyoruz yazalım. Çarpı 6 eğer haritada 6 çarpı 10 km dediysek Aynı şekilde paya da çarpı 6 demeliyiz. Ve 6 çarpı 7'den 42 santimetre. Santimetre olarak iki şehir arasındaki uzaklık nedir? Cevabımız 42 santimetre. Ve böylece bitti. Harika!